Herkese merhaba sevgili Teknoloji Loko takipçileri ben Özgür Çetin bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkardığımız Realme Buds Air Neo kulaklığı inceliyoruz öyle küçük şirin bir şey zaten geçtiğimiz günlerde de az önce söylediğim gibi kutusundan çıkarmış ve testlerine incelemelerine başlamıştık bildiğiniz gibi son günlerde TWS yani True Wireless Stereo kablosuz kulaklıklar giderek popüler olmaya başladı birçok markanın gerek telefon üretisi gerekse telefon üretisi olmayan markaların artık bu tarz kulaklıkları var ee, Realme'nin de e, iki farklı aslında modeli var. Onlarla ilgili sorular da sordunuz. Hemen şöyle göstereyim. Bu model bizim e, Buds Air modelinin Neo isimli bir modeli. Zaten kutunun üzerinde de Neo şeklinde bir özel bir e, ifadesi de yer alıyor. Normal Air'ın aslında Buds Air'ın biraz daha hafifletilmiş versiyonu. Çok ufak tefek farklılıklar var. Şöyle şirin küçük bir kutuyla geliyor. Kutuyu açıp kulaklıkları eşleştirmek için de şu üst tarafta bulunan tam ortasında bir düğmemiz var. O düğmeye basılı tuttuğumuz zaman led lambamız var. Ön tarafta o yanıp sönüyor ve telefonla eşleştirme işlemini veya moduna buradan geçiş yapıyoruz. Buradan geçiş yaptıktan sonra da otomatik olarak kullanılıyor. Aslında rakiplerine çok benzeyen bir tasarımla geliyor. Aslında şöyle hemen göstermiş olayım. Şu şekilde kablosuz bir kulaklık. Bundan iki tane çıkıyor kutusundan. Böyle bu şekilde bunları takarak kullanıyorsunuz. Bu kutu üzerinden şarj oluyor benzerlerinde olduğu gibi. Kutuyu nasıl şarj ediyoruz? Kutuyu. Alt yüzünde bir micro USB bağlantısı var. Buraya bir kablo takıp bir bilgisayar olabilir bu, bir adaptör olabilir ya da bir powerbank dediğimiz harici bir pille şarj ediyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Bu şekilde kullanılabiliyor. Şimdi Air modelinden ne onun ne farkı var diye çok soruyorsunuz. Onun önemli bir farkı şu arkadaşlar. Bu kablosuz şarj özelliği yok bu kutunun onda vardı. Bunda kulaklığı çıkarttığınız zaman müzik falan durmuyor. Onda durma gibi bir özelliği de vardı. Onda yani biraz daha ekstra algılayıcılar var. Ama ses kalitesi ve diğer anlamlar açısından baktığımızda çok da büyük bir farkı yok. E, kutusu üzerinden şarj oluyor dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi. Ve kulaklıkları eşleştirdikten sonra ki illa real Mi marka bir telefon olması gerekmiyor. Farklı markaların ki biz öyle de denedik hatta cep telefonlarıyla da eşleştirebiliyorsunuz. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Realme Buds Air Neo'nun teknik özelliklerine bir göz atalım. TWS kulaklık söylemiştik zaten. R1 çipi var üzerinde. İkili bir mikrofonumuz var. 13 mm'lik bir sürücü bize karşılıyor. Akıllı dokunmatik kontroller. Biraz sonra değineceğim. Süper düşük gecikme modumuz bulunuyor. Dinamik bas kuvvetlendirme özelliği var. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. 17 saatlik bir pil ömrü var. Şarj kutusuyla beraber kullanırsak. Sadece kulaklıkların ise 3 saatlik bir müzik dinleme pil ömrü var arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. 4.1 gram ağırlığı var her bir kulaklığın. Realme Link uygulamasıyla, onu da detaylarını birazdan söyleyeceğim. Gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. İşte güncelleme, yazılım güncellemesi, kulaklığın işte tıklandığı zaman şu olsun, bu olsun gibi şeyleri bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Beyaz, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri var. Fiyatı ise biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte 359 TL civarında idi arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu ürün uygun fiyatlı bir ürün. En azından rakiplerine veya benzerlerine göre düşünecek olursak uygun fiyatlı bir ürün. Tabii ki uygun fiyatlı olduğu için bazı böyle hani orta ya da üst düzey modellerde olan özellikler bulunmuyor. Örneğin kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman müzik durmuyor. Böyle bir özelliği yok. E, gürültü engelleme özelliği yok. Yani müzik dinlerken ya da benzer bir iş yaparken gürültü engelleme özelliği bulunmuyor bu üründe. E, ama normal kullanımda telefon görüşmesi yaptığınız sırada oldukça da iyi olan bir gürültü engelleme özelliği olduğunu söyleyelim. Şimdi isterseniz yeri gelmişken bu telefon görüşmesi örneğini ekranda size izletelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi birazdan ben içeride Osman'ı arayacağım ve E5'in kenarındayız. Biliyorsunuz ofisimiz E5'in Merter'de. Ofis, hemen E5'in kenarında gürültülü bir ortam var. Burada sürekli akan bir trafik var. ve O trafik e, akarken ben de Osman'ı arayacağım ve Realme Buds e, Air Neo kulaklıkla bir telefon görüşmesi yapacağız. Siz de en azından bu görüşmenin kalitesini net bir şekilde göreceksiniz. Alo. Alo. Osman Bey nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şimdi ben sizi Realme Bud Air New'dan arıyorum. Ses nasıl geliyor Osman? Gayet net geliyor ya. Yani... Ambulans sesini bile çok net duyduk şu anda. <gülüyor> evet ambulans var burada. E5 genelindeyiz ambulans geçiyor. Yalnız, dış sesleri biraz fazla alıyor sanki ya. Biraz fazla mı alıyor? Yani şu anda ambulansın içinde gibisin abi. Tamam. Ya artık ses vereceğiz artık içindeyim, dışındayım bilemiyorum. Yani ambulansın içinde değilsen fena. Tamam o zaman. Hadi kolay gelsin madem, görüşmek üzere. Tamam eyvallah abi, görüşürüz. Şimdi kulaklıkta dokunma ile kullanım ilgili bazı ayarlar bulunuyor. Şimdi kulaklıkların üzerine çift dokunduğunuz zaman aramayı cevaplama, müzik çalma, duraklatma, üç kez dokunduğunuz zaman da sonraki şarkıya gitme gibi bir özellikleri bulunuyor. Ayrıca basılı tuttuğunuz zaman da aramayı sonlandırma fonksiyonu aktif hale geliyor. Her iki tarafı da basılı tuttuğunuz zaman süper düşük gecikme moduna da giriş yapılmış oluyor arkadaşlar. Ayrıca tek dokunuşla bir Google Asistan çalıştırabiliyorsunuz eğer Android'te bir telefona bağladıysanız. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyeyim. Ses kalitesi vesairesi fena değil arkadaşlar. Yani fiyatına göre iyi bir ses kalitesi veriyor. Ayrıca az önce bahsettiğim bir Realme Link uygulaması var dedim. O uygulama üzerinde bir sürü ayar da var. Böyle bası açıp kapatabiliyorsunuz. Farklı özellikleri yine o uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Güncelleme yapabiliyorsunuz. Pilin ve kutunun şarj durumunu görebiliyorsunuz. Ve birçok böyle özelliği o uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. O uygulamayı kullanmak için de illa Realme telefonunuz olması şart değil. İstediğiniz gibi başka bir marka Android telefonunuzda varsa ona da yükleyip bu uygulamayı o kulaklık üzerinden kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir uygulama olmuş. Uygulamanın bu şekilde olması iyi olmuş. Çünkü uygulama üzerinden böyle ekstra özellikleri bası açıp kapatma gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Tabi bası açınca haliyle sesler daha bas bir şekilde çıkıyor ve daha böyle en azından hani eğer bas seviyorsanız Gümbür, ...gümbür bir bası almış oluyorsunuz arkadaşlar. Öte yandan tasarımda da gördüğünüz gibi kulaklıkların böyle hani ucuna takılan... ...işte kavçuk maçuk parçalar vesaireler yok. Tek parça yekpare bir gövdemiz var. Ee, öyle olsaydı zaten kutusundan ekstra e, kavçuk aparatlar çıkar. Farklı kulak boyutlar içinde kullanabilirdik. Bunda öyle bir şey yok. Tek parça yekpare bir gövdemiz var. Ve kulaklığın uç kısmında dümdüz bir şekilde aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer örnekte arkadaşlar bu kulaklığı takıp bir video çekeceğiz. Ve sesi de gürültülü bir ortamda yapıyoruz bunu. Özellikle kapalı mekan zaten üç aşağı 5 göre hepsi iyi ses veriyor. Gürültülü bir ortamda yapacağız. Tabi bu konuda iddialı değil bu ürün bu arada onu söyleyelim. En azından ama siz de o kalitenin o sesin nasıl kulaklıktan nasıl geldiğini görmüş olacaksınız. Şimdi onu izleyelim. Evet arkadaşlar bu videoyu özel bir uygulama yardımıyla telefona kaydediyoruz Ama sesimizi hemen şöyle kulağımda görmüş olduğunuz. Şöyle vurayım bu uçlarına da sizin için. Sesin kalitesini de duyulmaz açısından bu önemli. Realme Box Air Neo kulaklık üzerinden kayıt ediyoruz. Yine gürültülü bir ortamdayız. E5'in kenarındayız. Ofisimizin balkonundayız. Burada oldukça gürültülü bir ortam var. Siz de en azından üç aşağı beş yukarı bu ürünü kullandığınız zaman bir video çekersiniz ya da biz görüşme yaptığınızda 3 aşağı beş yukarı bu sesleri duyacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim ürünün fiyat tarafından arkadaşlar biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte ki Ekim ayının sonuna doğru yaptık. Biz bu incelemeyi 359 TL'den başlıyordu. 480 e falan satan da var. Birazcık fiyatlar, farklı farklı fiyatlar vardı. Anladığımız kadarıyla bir kampanya vesaire de denk geliyor bazen. Muhtemelen biz o kampanya denk geldik ama 400 TL e civarında normal fiyatlar ama 359 lirada biz gördük bir iki yerde. 359 lira için bence makul bir fiyat diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle ekosistemdeyseniz yani Realme telefonunuz var, Realme akıllı saatiniz var ki onu da incelemiştik yukarıdan. Şimdi onun da linkini çıkarttım sizin için. Eğer böyle bir hani ekosistemde kalayım diyorsanız gerçekten de alınabilecek güzel bir kulaklık olmuş. Ama tabii ki hani gürültü engelleme de olsun, ne bileyim işte şu özelliği de olsun, bu özellikte olsun diyorsanız 400 lira, 350 lira böyle bir kulaklık bulamıyorsunuz. O yüzden Orada biraz bütçeyi arttırmanız gerekiyor. Bütçeyi arttırdığınız zaman da farklı seçenekler karşına çıkmış oluyor. Ama bence fiyatına göre sunduklarının fena olmadığını düşünüyorum. Elbette bu yorum ağırlıklı olarak bilinen markalar için geçerli. Bilinmeyen markalarda çok daha ucuza farklı özellikler sunan kablosuz kulaklıklar olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Realme Buds Air NE kulaklığı inceledik. Bu kulaklıkla ilgili anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyoruz, hepsini yanıtlıyoruz. Youtube kanalımıza abone abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.